Cem de kalabalıktır. Var kanka var. Ooo çok şükür kanka vurma. <gülüyor> var var kanka geldik. Thank <laughs> you. Tek tek tek tek yavaş yavaş. Kanka izliyor musun hala? Haa benim mikrofon açık Doğru ya. Beni o yüzden duydu. Ukraynalı bir çocuk <gülüyor> Karakin'de şey yaptı. Ee, zıpladı. Şimdi ben çok İngilizce bilmediğim için çok anlaşamadık ama bir erengel videosu yaptık. Yani erengel denk geldi oynadık. Birinci olduk. Onu da atacağım ama öncelik Bizim çektiğimiz videolar Bir tanesi beni bir yerden izliyor şu an ama Nereden izliyor çözemedim Yani şu an sabit durursam kafadan yiyeceğim bir tane beee abi herkes niye gidiyor biri motor alır gider biri arabayla gider yok şimdi şuradan in... ben ne dedim lan TRK'ye yani Türkiye yanlış da çocuk neyse keşke vurmaydı o beni vursaydı keşke Türkiye deyince Hakan Sular bizim için durur abi ne mutlu Türk'üm diyene hadi bakalım vatanımız bayrağımız var başka neyimiz var bizim başka neyimiz var lan <gülüyor> bak ben biliyorum bak burada biri var ben sabit dursam şu an şuraya çıkayım bir sabit durayım direkt ölürüm çünkü artık oyunu çözdük. Bak gördün mü? Bak, bak bak. Bak burada. Gördün mü? Ben biliyorum abi. Ve bu videoyu da arkadaşlar direkt atacağım. Hiçbir, hiçbir şey kesmeyeceğim. Şimdi o olduğu yere gidecek. Kanka olacak bundan sonra. Olan lan, Ulan, kayanın dibini biri yatıyorsandım ay. Ya çocuk. Buna lan. Hangi taraftan bu? Lan bozma keyfini. Şuradan biri vurdu ya. Aa bir dakika. Ben mi yanlış gördüm anlamadım ki. Bu vurmadı mı bana? Abi şu oyundaki şu ses muhabbetini hala düzeltmediler. Hadi. Geleceğim şimdi. muhabbetini hala düzeltmediler. Vay seni. Vay vay. Sen gel burada. Adamı öldüre. Bu ne? Sanki orada biri gördüm. Ben mi yanlış gördüm? Hadi be. Bakacağım ben sana hadi be çocuk vurdu helal Allah kusura bakma bakmayın Yalnız Bin arabaya git sonra görüşürüz Bak ben açıktayım Abi headshot ne ezmesek çocuğu öldük çocuğu araba ezmese ezmesek öldük Sen şu tabancalı gençlerdensin. Ben senden uzak durayım. Sizi sevmiyorum ama bunların çoğunluğuyla var. Arkasındasın değil geçmedin değil mi? Ona göre Geçtiysen Oy. Nerede lan? Her yerden yiyorum. Doşunu bir öldürmem lazım sol tarafı. Ne? Abi elim buz gibi ya. Ha o da evde. Hadi be, ölmüştü. Lan, mermi mi gitmiş be? Yoksa ölmüştü ya. Adam gelmiyor lan. ya çocuk Dışarı kazanalım değil mi? burada yatan garanti birileri var. <Gülüyor> İmkansız ya ben burada. Rekabet <Gülüyor> i̇şte adam yetiyor. adam yatıyor. Kit de yok. Ne güzel. En sevdiği. Allah bilir nerede yatıyor şu an? Abi nasıl ya? Adamlar headshot yürülmüyor ya. Sebebi. Headshot gibi ölmüyor <Gülüyor> Bak adam gene headshot gibi. He. O sürünüyor bak oradaki. görmedim abi. Çocuk nerede bilmiyorum. sıkıntılı oldu böyle Senin bombalara bitecek mi? Her türlü bana geldiksin. Bombalarım bitti. Sen bana geleceksin abi. Senin kaçarın yok. Eğer gidip akıllık edip bomba almazsan. Eğer yatmazsan.